Merhaba gençler, ben Ali Öğretmen, kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf kimyamep kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Kazanım kavrama 19. Kimya her yerde 2 testini çözeceğiz. Bu testimizde arkadaşlar yaygın günlük hayat kimyasalları, temizlik maddelerinin özellikleri, sabun ve deterjanın temizleme özelliği ve son olarak da kozmetik malzemelerin içerdiği zararlı kimyasallar konusunu çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Bismillah. Bu soruyu çözmek için ilaç formları ve tanımlarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer formlarda ilaç alması zor olan çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı olanlar için üretilmiş ilaç formu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen sağ baktığımızda haplar genellikle toz halindeki etken e, maddenin bağlayıcı, tatlandırıcı gibi maddelerle birlikte sıkıştırılmasıyla elde edilir. Kullanımı kolay olduğu için en yaygın ilaç formudur. Şuruplar genellikle yutma güçlüğü, solunum güçlüğü çeken hastalar ve çocuklar, çocuk hastaları yönelik olarak üretilir. Etken madde çözelti süspansiyon ya da emisyon halinde olabilir. İğneye baktığımızda genellikle damar yoluyla verilmek üzere hazırlanmış ilaçlardır. Etken maddenin bulunduğu cam ambalaj ampul ya da flakon olarak adlandırılır. Ampul cam içerisinde hazır ilaçtır, flakon ise genellikle küçük cam şişelerde toz halinde hazırlanmış ilaçlardır. Merheme geldiği merhem dediğimiz deri ve mukazaya sürdürerek uygulanır. Etken madde böylece deri yoluyla alınır. Merhemlerde etken madde ve bileşenler vazelin, lanolin ya da sıvı yağlar içinde dağılmıştır. O halde e, ilaç alması zor olan çocuklar ve sunum yolu rahatsızlığı olanlar için üretilmiş ilaç formu A seçeneğindeki şuruptur. Birinci sorumuz. İkinci sorumuza geçtiğimizde Sıvı halde bulunan ilaçlarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Sıvı formdaki ilaçların özelliklerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birinci da tamamı içilebilir özelliktedir. Arkadaşlar damla ve iğne de sıvı ilaç formudur. İçilebilir özellikle olmayan sıvılarda vardır. O halde birinci yargımız yanlıştır arkadaşlar. Karışım halinde bulunurlar. Çözeltiler homojen oldukları için her kullanımda eşit miktarda alınabilir diyor. Yani büyük bir kısmı çözelti karışım şeklindedir. İkinci yargımız doğrudur. Üçüncü yargımız şuruplara antimikrobiyal koruyucu maddeler eklenebilir. Arkadaşlar nerede? Sıvı formdaki çözeltilere, şuruplara antimikrobiyal yani benzoik asit ve tuz gibi maddeler eklenerek kullanım süresi uzatılabilir. Üçüncü yargımız da doğrudur. Dördüncü yargımız iğne genellikle diğer ilaçlara göre daha hızlı etki gösterir. Arkadaşlar iğne gerçekten diğer ilaçlara göre daha hızlı bir etki gösterir. İlacın çabuk etki etmesi istenen acil durumlarda iğne uygulaması tercih edilir arkadaşlar. Dördüncü yargımız da doğrudur. Hangileri doğrudur diye aradığımız için 2, 3 ve 4 doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır üçüncü sorumuz verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır burada da arkadaşlar damlanın tanımını vermişler genelde göz kulak ve burun için uygun ilaç formudur etken madde uygulanacağı dokuya zarar vermeyen kimyasallarla osmotik basıncı ayarlanmış su içinde çözülmüştür bu tür ilaçlara damla denir arkadaşlar doğru seçeneğimiz E şıkkıdır dördüncü soruya geldiğimizde Yine tanımları bilmemiz gereken bir soru. Etken maddenin dağıtıcı bir faz içinde bulunduğu ilaç formuna 1, 1 veya daha fazla dozda etken maddeni içerebilen sert sıkıştırılmış ilaçlara da 2 denir. Arkadaşlar 1'e baktığımız zaman dağıtıcı bir faz diyorsa bu bir merhemdir arkadaşlar. Etken maddenin dağıtıcı bir faz içinde bulunduğu ilaç formuna merhem denir. Cilt ve mukoza yoluyla alınır. Krem şeklinde yarı katı emisyon, jel veya daha akışkan solüsyon halinde bulanılabilir. Etken madde genellikle su içermez ve cilt salgılarıyla karışmaz diyor. Hap, haplar bir ya da daha fazla dozda etken madde içirebilirler. Haplar sert sıkıştırılmış ilaçlardır. Ağız yoluyla alınır. O halde bir merhem olacak. Merhem, iki de hap olacaktır arkadaşlar. Baktığımız zaman A seçeneğimiz doğrudur diyoruz. 5. sorumuza geçiyoruz açıklaması yapılan ilaç türü aşağıdakilerden hangisidir yine bir tanım galiba arkadaşlar doğrudan kana veya deri altına verilecek ilaç türüdür genellikle içinde bir kullanımlık etken madde vardır su ve yağ gibi çözücülerde çözülerek uygulanır Evet arkadaşlar bu iğnenin tanımıdır şırıngayı da doğrudan damar ya da deri altına verilir deri altında doku sıvısına ve kana geçişte kanda da doku sıvısına geçti difüzyon etkilidir arkadaşlar ampul ve flakon içerisinde sıvı ya da toz halinde genellikle tek doz etken madde vardır genellikle diğer ilaç formuna göre daha hızlı yani etken maddenin daha hızlı etki göstermesi için kullanılır diğer formlarda alınması ilacın etkisini azaltırsa iğne tercih edilir arkadaşlar demek ki bu da doğru seçeneğimiz de şıkkı iğnenin tanımıymış Altıncı soruya geliyoruz. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin formu yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. İğnenin sıvı olduğunu biliyoruz. A doğrudur. Tablet sıvı demiş arkadaşlar. Tablet hapların e, kullanıldığı bir şeydir. Bakalım bir veya daha fazla dozda etken madde içirebilir. Ha, haplar sert sıkıştırılmış ilaçlardır. Raf ömrünü uzatmak amacıyla kaplama yani tablet veya kapsül olarak uygulanabilir. Tablet ve kapsüller katıdır arkadaşlar bu katı olacaktır yanlış olan B şıkkıdır kapsül katıdır doğru damla sıvıdır doğru merhem yarı katıdır yani solüsyon halindedir doğru yanlış olan B şıkkı 7. soruya geldik ilaçlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar ilaçların genel özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Birinci yargımız vücutta bazı tepkimeler oluşturarak vücudun işlevlerini korur ve geliştirir. İlaçlar bir doğrudur arkadaşlar. Evet şurada yazıyor. İki vücutta uygulanacağı bölgeye göre farklı formlarda hazırlanır. Evet arkadaşlar ilaçlar vücutta oluşturması istenen fizyolojik ve biyolojik etkiye göre farklı formlarda hazırlanır. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımız vücuttaki tüm mikroorganizmaları öldürmek amacıyla kullanılır. Olur mu? vücudumuzda yararlı mikroorganizmalar da vardır hepsini öldürürse o bir ilaç değildir arkadaşlar üçüncü yargımız yanlıştır Arkadaşlar doğruları sormuştu doğrular 1 ve 2 c seçeneğimiz doğrudur 8. soruya geldik yukarıda verilen maddelerden kaç tane saç boyalarında bulunan zararlı kimyasallardandır Arkadaşlar burada saç boyasının içerdiği maddeleri bilmemiz gerekiyor. Hemen sağda yazıyor. Saç boyası saç rengini değiştirmek için kullanılan çeşitli pigmentler ve kimyasal maddeler içeren kozmetik bir malzemedir. Saç boyalarında genellikle hidrojen hidrojen peroksit evet amonyak evet PDD PPD doğrudur. Kurşun asetat evet resorcinol Resorcinol, evet yani 5'i de saç boyalarında kullanılıyormuş arkadaşlar doğru seçeneğimiz A şıkkı bunun dışında DMDM, DM hidantoin ve parabenlerde saç boyalarında kullanılan e, zararlı kimyasallardandır Evet 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kozmetiklerin başlıca bileşenleri arasında yer almaz? Kozmetiklerin başlıca bileşenleri hemen sağda verilmiştir. Koku vericiler yani parfümler bakalım burada yok. Koruyucular yok. Antioksidan ve antimikrobiyel mikrobiyaller, antioksidan maddeler vardır. Ultraviyole emici yok. Nemlendiriciler evet arkadaşlar yumuşatıcılar yok emülgatör ve çözücüler evet değişikliği renk vericiler yani boyalar evet aşıklı sabitleştirici diye bir şey yok arkadaşlar o halde başlıca birleşenleri arasında yer almayan sabitleştiricilerdir arkadaşlar 10. soruya geçiyoruz yine saç boyaları ile ilgili bir soru saç boyaları saçı oluşturan keratin protein protein proteinine tutunarak kendi rengini saça veren maddelerdir bu tanımdır Arkadaşlar buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor saç boyaları saçın dökülmesine neden olabilir arkadaşlar özellikle bakın hidrojen peroksit yani saç içerisinde kullanılan katkı maddelerinden bir tanesi sülfür kaybını ortaya çıkardığı için saç dökülmelerine neden olabilir birinci yargımız doğrudur İkinci yargımız saçın boyanması kimyasal bir olaydır. Evet arkadaşlar zaten tanımında var kimyasal bir olaydır. Üçüncü yargımız saç boyaları bitkisel veya sentetik kökenli olabilir. Arkadaşlar mesela kına bitkisel kökenli ilaç boyalara örnek olarak verilebilir. Normal marketlerden aldıklarımız ise sentetik kökendir. 3 de doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. 11. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen maddelerden hangisi kozmetik ürün değildir diyor arkadaşlar. Hemen sağda bu soruyu çözmemiz için bilmemiz gerekenler. Kozmetikler denilince saç, tırnak, dudak boyaları, pudra, şampuan sabun parfüm diş macunu ve benzeri birçok ürün aklımıza gelir bakıyoruz diş macunu kozmetik bir üründür şampuan kozmetik bir üründür parfüm kozmetik bir üründür sabun da kozmetik bir üründür ancak D şıkkındaki merhem bir ilaçtır arkadaşlar Evet 12. ve son sorumuza geliyoruz. Kozmetik ürünler ile ilgili amaçlarından hangileri için kullanılabilir? Yani kozmetik ürünler hangi amaçlar için kullanılır? Kozmetik, temizlik ve güzel bir görünüş için vücuda doğrudan uygulanan ya da görünüşü, bakın görünüşü vücudun yapısını ve fonksiyonlarını bozmadan değiştiren ve temizleyen maddeler olarak tanımlanır. Güzelleştirme, evet. Temizleme, evet arkadaşlar. Görüntüyü Vücudun yapısını ve fonksiyonları bozmadan değiştirme. Evet arkadaşlar doğru seçeneğimiz E şıkkı 1, 2, 3 tüm için kullanılır. Evet kıymetli arkadaşlarım. Bir testin daha sonuna geldik. Testimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı iyi unutmayınız. Videoların devamı için arkadaşlarınızı bu yönde teşvik ediniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.